Beni öldürmeli kim istedin? Azrail Ulan gafletteydin, uyanır dedin. Delalete geçtin uyardın. Ama ifaneti, Aflet. Şimdi renkleri öğretmeye başlayalım. İlk renk, karar. <gülüyor> Bir sıçrasın, iki sıçrasın, üçüncü de işte böyle mezarı nasıl sıçrasın? Kahraman olunur. Son balacı lakabı mektupla kim? Küçük yaşta intihar dünyası içinde yer alan son balacılık mektup adına liman parklarında çatıktan ona kadar kırıldı. daldı. İlk kez cezayını zamanında ünlü muazzırlardan Ahmed Uzara öldürerek Allah cahretsin, gel az siyahın kellesi, ye kendi kellesi, o zaman balon ben olurum. Benim şansı daha yemedim ama senin şansın ha? Biri <gülüyor> <gülüyor> <Didi kürmize. gülüyor> Bu anda ne tuvale? Komiseri öldürmüşlersin, ne katil mi geldi mi? Erişmiş değilim. Aramızda koşuyor demezsin. Ben Merhaba. Ben Nihat. Beni öldürmen kim istedin? Azrail. Ulan da affettiydin. Uyanırdık. Delalete geçtin, uyardım. Ama hikayesi affet. Şimdi renk kırılır başlayalım İlk renk He ee, çekirge Bir sıçrasın iki sıçrasın Üçüncü de işte böyle mezarı nasıl çpers? Dalıbey, kahraman yapılmaz. Kahraman. Oğlanı! Sondalacı Mehmet Çolak kim? Küçük yaşta itibaren, dünyası içinde yer alan Mehmet adını Yılapaytlardaki küçük çaklıklar bana taraf duydu. da bu İlk kez cezaevine zamanlı ünlü tüm ağaçlarından öldürerek geze. Allah kahretsin! Gele ziyanın kelesi! Gele kendi kelesi! O zaman balon olurum! Ben kumarlarına ne yapacaklarım? Ben hep şahsikanı yemeyeceğim. Ama... Sen iyi şansın ha. Şu anda nitelene, konsesi yönetmiz arasında ne kadar maddelerin erişmiş bu? Aramızda hoş bir adam var. Beni yakar mı kardeşim? Ben yeterim, <Gülüyor> Merhaba. Ben Niket. Beni öldürmeli kim istedi? Azrail. Ulan gafletteydin, Uyanır dedim. Delarete geçtin uyardım. Ama ibanezi kafletti. <Gülüyor> Şimdi renk kırılır etmeye başlayalım İlk renk He ee, çekirge Bir sıçrasın iki sıçrasın Üçüncü de işte böyle, mezarına sıçlarsın! Tabut bey! Kahraman yapılmaz! Kahraman! Olanlarım. Mehmet Çolak Küçük yaşta itibaren, dünyası içinde yer alan fondalacı Mehmet adını Yulakalpler'deki küçük çaklıklar anlatarak duyduk. Lakafınıza bu yaşlarda aldı. İlk yüz cezaevine zamanında ünlü tüm ağaçlarından affetlilerin öyküleri Allah çeylesin! Gel az bir yanın kendi kellesi! O zaman balondan olurum!